Herkese selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün meslebi sınavı hakkında konuşacağız. Buyurun videomuza. Bir dakika önce. Önce önce. Önce benim geçen seneki meslebi sınavına girdiğim zamanı bir alalım buraya. Buyurun. Bugün cumartesi yarın pazar sınav Meslebi sınavına gireceğim. Yarın saat şu an 10.41. Az sonra uykuya dalacağım ben. İnşallah güzel geçer yarın sınavımız. Hadi bakalım. Bo olmazsa inşallah. Nasıl saklayalım ha? Kart. Verdarıldı. Ha. Yazarım bu Evet, sana aslında böyle olsa. Evet, bugün 14 Haziran Pazar. Biraz sonra çıkacağım evden. Sen burda telefon, ben gidiyorum. Herkese başarılar diliyorum. Videoyu kapatmayı unuttuk. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi öncelikle herkesin yerleri belli zaten. Kim, nereye, nasıl gideceğini biliyor. Nasıl gideceğinizi bilmiyorsanız, öncelikle oraya yani sınavdan önce bir kere gitmeye çalışın okulunuza, gireceğiniz okula. Bir kere de olsa gidin görün, hani sadece nerede olduğunu görün. Eğer imkanınız varsa gidin sınıfınıza da girebiliyorsanız, sınıfınıza da girin. Zaten tek bir seferlik olacağı için, tek bir oturum olduğu için gidip o sınıfı görebilirsiniz. Çok daha güzel olur. Hani gidin oturun biraz sınıfta. Belki iki test götürürsünüz yanında o sınıfta eğer ki imkan olursa, güvenlik abisi sizi kovalamazsa soru çözebilirsiniz. Ama sanmıyorum çünkü zaten pandemi dönemi ayrı bir dert. O yüzden hiç içeri bırakacaklarını sanmıyorum. Ee, öncelikle yerinize çok iyi bakın. Çünkü geçen sene ben sınava girdiğimde işte saat 9.55 falan geçiyor. Çocuk dedi bir baktı yerine. Yok yanlış gelmiş çocuk. Onun oturduğu sıraya gelecek kişi yok. Ee, ama çocuk kendisi de yanlış gelmiş. Sonra hemen işte kağıdına baktı gitti. Yani sakın ama sakın yerinize yanlış yere gitmeyin. Burada panik <gülüyor> bir şey abi. Okuyacağım. Ne var? Ha tamam bura. Gittim bu kadar. Maskenizi... Sınafa girdikten sonra ben oturduğum yerime çıkarttım açıkçası maskenizi. Bu tamamen kişisel bir tercihtir. Çünkü sınavdan önce ben kendim evde maskeyle deneme yapmaya çalıştığımda verim %50'ye düştü ya. Yani %100 verimli alıyorsan, şey 100 net yapıyorsan diyelim. Net bayağı bir, şu %50 falan oluyor yani. Gerçekten etkiliyor. Beni bayağı bir etkilemişti. Kendim evde yaptığım denemende o yüzden mesle sınavına girdiğimde hiç maske takmadım. Direkt hani oturduktan sonra maskemi çıkarttım sınav esnasında. sınav bitti taktım çıktım dışarı bitti. Şöyle içeri girdin abi oturdun maskeni çıkart çıkartma senin kararın onu bilmem ama bana sorarsa ben çıkartmıştım. Ee, ne diyeceğim biliyorsun çıkart derim yani. Çünkü verim ister istemez azaltıyor oksijen falan sıkıntı oluyor. Zaten pencereleri falan açık yapıyorlar sınavları. Şey yapmayacaklar. Pencereler kapalıysa hemen söyle hocam pencere açabilir miyiz diye. Onlar size yardımcı olur ki açsınlar ki çünkü içeri hava gelsin size maskeyi çıkartabilirsiniz. Oturduğun ne yapması masanı salla, oturduğun kısmı salla. Bir bak sallanıyor mu sıralar? Hemen sallanıyorsa hocayı çağır. Hoca bir şeyler bulsun, araya sıkıştırsın, sallanmasın. Eğer hoca yapmıyorsa senin onun kendini yapman hakkındır. Hatta ben hiç hocaya söylememiştim. Böyle tuttum baktım sallanıyor. Hemen peştevin birini çıkarttım, katladım, katladım, altına sıkıştırdım. Baktım sallanmıyor. Tamam bitti. Yani çünkü sınava başladıktan sonra sallanıyor şeyine girmeyin. Sıkıntı. Sınav başladı sen diyeceğim hocam sallanıyor. Konuşamazsın ki hocayla yasak. Oturdun hemen. Abi hemen salla. Kendin önce bir salla sallanıyor mu? Ee, oturduğun yere sırayla da karete işte bozuksa, kırıksa vesaire. Hoca çağır hoca değiştirsin onları. Hani bu değiştirilebilir şeyleri hemen değiştirin ki sınav esasında size sıkıntı yaratmasın. Bir diğeri suyunuzu asla sıranın üstüne değil oturduğunuz yerin kenarına koyun. Ağzını da kapatın mutlaka. Mutlaka kapatın çünkü suyunu bırakıyorlar bazıları düşüyor pat gitti. Deneme değil yani sınav gitti. Şey gidiyor sırrı sıktan oluyor. Hele ki bir de koparsa iptal sınavı yazık olur yani. E, bunları anlattım çok e, panik falan stres durumuna girdiniz şu an ama girmeyin. Niye diyeceksiniz çünkü şu an ben size anlatıyorum bunları yapmayın diye. Siz de çok güzel bir şekilde gireceksiniz sınava sallayacaksın sıranı suyunu kenarına koyacaksın. Sınava başlamadan önce işte bir yarım saat kadar önce girebilirsiniz. Hani bir yarım saat önce kadar girin ki işte labonuz falan gelirse gidersiniz. labonuz gelirse mutlaka gidin çünkü işinize tutmayın. Sınav esasında sıkıntıya girebilirsiniz. Heriflerin mesajı sınavından bir yere gitmek olan arkadaşlarımız var. Onlar da gerçekten hani tuvaletine ihtiyacını falan karşılasınlar ki. Ve bu dediğin diğer şeyleri de mutlaka yapsınlar. Şimdi i̇şte suyu kenara alsın sırayı mutlaka ama mutlaka o sırayı kontrol edin. Sınava başlamadan önce bir şeker atabilirsiniz. Naneli olanı atmayın. E, naneli olanları sınav çıkışında atarsınız çünkü e, o tadı biraz değişik sıkıntı olabilir sınav esasında ağzınız falan yanarsa veya çok ferahlıktan bazen yanıyor ya işte Sıkıntı o. o yüzden bence naneli olanı atmayın sınav esasında sınavın ortasında işte baktınız biraz sıkıldınız bir tane daha şeker at ağzına deneme kağıdı geldi önünüze şu TC ikinlik numaranızı falan yazdığınız var ya onu doldurdunuz güzel bir şekilde doldururken panik falan yapmayın ben ilk panik yaptığımda Bilmiyorum birden mesela YKS sınavında yapmıştım ilk girdiğimde doldururken böyle bir anlık durakladım böyle sonra baktım etrafım bulanık saati falan göremiyorum İşte sonra bunu taktık e, O yüzden siz hiç şey yapmayın da. sakin abi sadece oraya nasıl dolduruyorsan her zamanki gibi dolduracaksın hiç strese paniğe falan gerek yok sadece normal evde yaptığın denemenin farkı oraya TC ikinlik numaranı yazacaksın bir de işte birkaç tane kod falan veriyorlar sanırsam. Çok hatırlamıyorum. Gerçekten çok hatırlamıyorum şu an. Onları yazacaksın. Sıkıntı yok. Ben şundan yanayım. İlk sayfayı açtığınızda, denemeyi açtığınızda, Türkçeden de başlıyorsanız eğer ki. 4 tane soru var ya ilk sayfada. 4 soruyu yap, sonra işaretle. Sonra diğer sayfada 1, 2. Yani 4, 4, 8 soru oluyor. Ya da 2 sayfa diyeyim. 2 sayfayı bitir, sonradan kodlamaya başlar. Tek soru, tek kodlama. Tek soru, tek kodlama yaparsanız gerçekten çok zamanınızı alır. Bu bir. Şu dediğim taktik çok rahat sayfa sayfa yapacaksın. İlk sayfada bir tane sonrasında ikişer ikişer yapacaksın. Son kalan sayfa zaten onu yine tekli yaparsın. Ama ilk dörtlüğü yani o ilk baştaki sayfayı unutma. İkincisi nereyi kodladığına çok dikkat et. Boş bıraktığın sorulara sakın kaçırma. Yuvarlak içine al. O şeyde de işaretleyeceğin kağıtta da mutlaka oraya dikkat et. Çünkü kaydırma yapma olasılığınız yüksek. Kaydırma yapıp kaybedenler var. Hedefini ulaşamayanlar var. Bir diğeri turlama taktiğini mutlaka uygulayın. Bir soru üzerinde çok fazla cebelleşmeyin. Hele ki matematikte ben. Kendimden biliyorum. Dili yanlış biri olarak söyleyeyim size. Hani matematikte sorulara uğraşıyorum. Çıkmıyor. Uğraşıyorum çıkmıyor. Ama hala da gayret etmeye çalışıyorum. Siliyorum bir daha yapıyorum. Siliyorum bir... bir soruya bir buçuk dakika ayırdın. Olmadı mı? Çık. Geç. Yuvalak için al. Geç. Geç. Veri dinle. Geç. Emin ol. Daha çok soru yaparız. Geç. Arkada yapabileceklerin var. Senin kapasitene uygun arkada sorular var. Sen bununla uğraşınca cevelleşiyorsun. Çıkmıyor. Ufak bir yanıma anlatayım. Geçen seneki AYT Matematik sınavında. AYT Matematik kısmını açtım. İlk 4 soru. Abi çözüyorum çıkmıyor. Derim hadi ikinciye geçeyim. Çözdüm çıkmadı. Üçüncüye geçtim. Yine çözmeye çalıştım çıkmadı. Dörde geçtim. Çözmeye çalıştım çıkmadı. Derim, okey. Çevirdim. Beşten başladım. Akmaya başladım böyle. Beşten sonra. Sonra döndüm. O dört soruyu da yine işaretledim. Geçtim. Demek ki neymiş? Yani sorularla çok Lan İlla ben bu dördünü yapacağım deseydim. O diğerlerini de yapamayacaktım. Ama mesela diğerlerini çözdün. Onların çözme hızını alıp işte oradan bir enerji alıyorsun. Sana motive veriyor o Onları alıp sonra o motivasyonu kullanıyorsun. İlk 4 soruda yapıştırdım ben onları mesela. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Turlama tekniğini mutlaka yapın. Hani işte yapamadın soruyu geç. Geç. Sonradan zaman kalacak. Zaman mutlaka kalacak. Dön abi. Hemen kontrol et. Hani yuvarlak içine al ki o sorular belli olsun. Türkçe'ye baktın yuvarlak içinde soru yok. Hemen geç sayfayı. Baktın yuvarlak içinde soru yok. Hemen geç sayfayı. Baktın yuvarlak içinde soru var. Hop hemen buna bak. Anladın? En sona. Ben geçen sene şöyle yapmıştım. Türkçe... Fen, sosyal, matematik yapmıştım. Ama şu ana kadar nasıl deneme çözdüyseniz sınav esasında deneme şeklinizi bozmayın. Çünkü sen şimdiye kadar diyelim normal sırada gittin. Türkçe, sosyal, matematik, fen diye gittin diyelim. TET sınavında, MSU sınavında. Şimdi TET denemesi oluyor. Neyse. Sen şimdi sınava gidip matematikten başlarsan emin ol ki tökezlersin. Çok büyük tökezlersin hem de. Yani çözememeye başlarsın. Sınavdan verim alamazsın. O yüzden... Normal denemede nasıl çözüyorsan orada da aynı şekilde çöz. Sıranı bozma. Gidişatını bozma. Ben o şekilde çözüyordum ama siz şimdi mesajdan sonra TYT sınavı için, AYT sınavı için bu şekilde ilerleyebilirsiniz ama şu an gireceğiniz mesaj sınavında benim söylediğim şekilde girmeyin. Yani işte Türkçe, Fen, Sosyal, Matematik şeklinde daha önce hiç çözmediyseniz sınav esasında da öyle çözme zaten. Nasıl çözdüysen öyle çöz. Şimdiye kadar denemeleri nasıl çözdüysen sınav esasında da aynı o şekilde çözeceksin. Dediğim gibi sınav esasında işte böyle yarıya falan geldin. Biraz... Baktın, tökezledin. Abi su iç. Kenarına koy suyu. Unutma kenara koymayı. Şeker atabilirsin. Ben matematikte şeker atmıştım mesela. Matematiğe başladım. Hemen matematiğe başlarken bir tane şeker attım. Öyle başladı matematiğe. Siz de o şekerlerinizi kullan Yani saklamayın, çeyiz yapmayın. Zulaya götürmeyin. Bak burada var birkaç tane. Diğerlerini verdim de. Burada var birkaç tane. Şeker değil de. İçinde kalemler kalmış. Bir de çok önemli. Buraya kadar izleyenler buradan çok faydalanacak. Abi oturdun sınava ya. Hemen kalemlerini falan aldın. Aç. İki tarafını aç kalemin. Bir tarafı açık, sen iki tarafını aç. Herkese farkın olsun. Ben çünkü sınava girdiğimde girdim oturdum hemen. Herkes bir tarafını... Bir tane kişi vardı. İki tarafını açmaya başladı. Hemen gördüm onu. Ben de hemen... Yani ondan görerek değil. Ben aklımda vardı zaten iki tarafını aç. Ben iki tarafını açmaya başladım. Baktım o da açıyor. Yani aynı anda açmaya başladık. İki tarafını mutlaka açın. Açmayanlar var. Bu videoyu izliyorsanız açacaksınız. O iki tarafını açın. Çünkü bir tarafı yazmaya başladın. O taraf artık böyle biraz kalın olmaya başlıyor hafif. Tam o noktaları dolduracak kadar. Sonra onu elleme tersini çevir. Orasını kullan. O diğer tarafı, ikinci tarafı da e, o noktaları doldurmak için kullanırsın. Anladın Buraya kadar izlediysen gerçekten sen bunu kaptın. Sınavınıza başarılar dilerim. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah güzel bir sınav olur. MSU'yü'den hedefi olanları için inşallah sizin de hedefinize ulaşırsınız. Diğer yer ye, TT için, deneme için gelenler varsa da en yüksek verim almanızı diliyorum. Aşırı derecede sizler. Yani hedef olmayanlar MSÖ'den. Çok fazla derecede ciddiye almayın. Dediğim gibi sıkıntı yok. kasıntı hiç gerek yok. Serbest olun. Yani hocayla konuşun girdiğinizde. Hocam nasılsınız vesaire. misiniz? Şey yapmayın. Sınava gireceğim. E, kimseyle konuş. Böyle bir şey. Bak böyle yaparsan. <gülüyor> böyle yapma. Otur. Sakin. Nasıl. Yani normal hayattan atarsan. Öyle normal davranıyor. Şimdi gidip döner bıçağı falan alma kendine. Normal. Nasıl deneme çözüyorsan öyle gidip ayak ayak sütünü atıp böyle <gülüyor> hareketlere de yapma. Otur. Hoca ile konuşabiliyorsan hocayla konuş. Başlangıçta mesela ben hocayla çok konuşmuştum. Gerçekten hocayla konuşma hissiyatı var ya sana bir güven veriyor. Gerçekten bunu dene sınava gir dene sonra lütfen bir bana yaz. Göreyim. Hani orada tanıdık biri varmış gibi konuşuyorsun hocayla. Şu hocam nasılsınız vesaire işte bazı hocalar anlatıyor işte şu, burada görev aldım burada görev aldım. Bir tane hoca vardı çok iyi denk geldi mesela bize. Kadın hocaydı. İşte kadın dedi ki sıkıntı yok. Yani, relax. Benle konuşun. İşte o stresi attırmaya çalışıyor. Eğer öyle bir hocaya gelirseniz çok güzel olur. Bazı hocalar diyor. Sus konuşma. Lan sakin o Zaten öğrenciler stresten ölecek. O yüzden ile konuşabiliyorsanız konuşun ki genelde şu anki hocalar konuşuyor. Hocayla mutlaka konuşmaya çalışın. Arkadaşınız falan denk gelirse onlarla değil de hocayla konuşun genelde. Hani arkadaşınızla konuşursanız sonra birden Sınav şeyine giriyor, moduna giriyor. Öyle bir etkiliyor yani isterseniz Gerçekten o etkiler var. Arkadaşınla konuşuyor muhabbet ettin, ettin, ettin. Sonra bak sınav, tökezliyorsun. O yüzden hocayla konuş. Benim söyleyeceklerim bu kadar da. Sınav esasında ben aynen bu şekilde yaptım. Siz de umarım yani bu narı kullanırsınız. Ki kullanın zaten hani sınavda. Nasıl rahat ediyorsanız öyle davranın. Ayak ayak üstüne. Yani Yılkını çıkartmadın işte rahat davranın. Ayak ayak üstüne falan değil. Normal denemeni çöz. çek git. Kendinize bakın. Ben İsmail Aydemir. Hoşça kalın. Bay bay.